Sorma. Neden keder yüklü düşüncemle eğlenirken sık sık tasalışıma? Neden her şeye masum bakışıma ve hayatın tatlı düşünden kaçışıma? Sorma. Neden sönüp gitmiş yüreğimle Neşe aşktan nefret ettiğimi Kimseye Canımsın demediğimi de Hem bir kez seven Bir daha sevemez ki Mutlu olamaz Bir mutluluğu tadan O kısa bir an için verilmiş bize Gençlikten Şevetten ve her türlü hazdan bil yalnız keder kalır hepimize, yalnız keder kalır.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 You'll see